Yeni yılın ilk haftasından herkese merhaba. Bu haftalık yorumda 3 ve 9 Ocak aralığını değerlendireceğiz. Artık yeni yıla giriş yaptık. Oğlak Burcu'nda bir yeni ay uğurladık. Ve bu yeni ay enerjisiyle beraber de aslında bu haftayı karşılıyor olacağız. Oğlak burcundaki yeni aya dair bir video paylaşmıştım. Dinlemeyenler mutlaka öncesinde o videoyu dinlesinler. Çünkü biliyorsunuz yeni ayların dolunayların artı eksi beş gün bir haftalık e, tesirleri oluyor. Ve dolayısıyla iki ocak tarihinde meydana gelecek olan oğlak yeni ayı. Esasında e, sürprizlerle beraber 3 ocak haftasına giriş yapacağımızı gösteriyor. Videoya geçmeden önce. Ee, bir yıldır geçtiğimiz 4 yıl boyunca beni destekleyen, benim yanımda olan e, yorumlarıyla, beğenileriyle, abone olarak, danışmanlık alarak e, benimle bir şekilde kontak kuran, Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yeni bir yılı sizlerle beraber karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım artarak, çoğalarak, büyüyerek çok temiz, çok güzel bir bağ kurarız. Bu kanal vesilesiyle çok güzel insanlarla tanıştım ve karşılaştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve mutlu bir sene diliyorum. Bereketli, bolluk içerisinde, sağlıkla, afiyetle, aşkla, sevgiyle dolu bir yıl diliyorum her birinize arkadaşlar. Umarım güzel bir sene olur. Evet, desteklerseniz, yine abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız, 2021'in Z raporunu aşağıda çıkarırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben hemen haftalık yorumlara geri dönüyorum. Bu hafta biraz önce söylemiş olduğum gibi oğlak yeni ay etkisinde ilerleyecek bir hafta ve biliyorsunuz oğlak burcunda meydana gelecek olan yeni ayın. Uranüs'te de güzel bir kontağı vardı. Ben o video içerisinde bahsetmiştim. Ancak çok kısaca tekrar edecek olursak sürprizlerle dolu bir haftaya giriş yapacağımızı söyleyebilirim. Biliyorsunuz gökyüzündeki dinamikler bizi zorluyor. 2022'nin zorlayıcı enerjileri söz konusu özellikle ekonomik anlamda her birimizin farklı farklı alanlarda zorlukları var. Ancak yine de güzel ve sürpriz içeren gelişmeler de var. Keza bu Oğlak Yeni ile beraber aslında hayatımızda sağlam yapılı konulara dair ani adımlar, sürprizler, fırsatlar ve gelişmelerde söz konusu oldu. Dolayısıyla özellikle toprak ve su gruplarının 10 ila 15 derece arasında gezegen dizilimleri bulunanlar bu etkiyi pozitif bir şekilde hissettiler. Şimdi ise 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle etkileşim olacak. Jüpiter ve kuzey güney ay düğümü arasında bir tek kare açık alıp oluşacak arkadaşlar. Eğer fırsat olursa zaten bu konuya ilişkin de ayrıca bir video çekeceğim. Burada Jüpiter ve ay düğümleri arasındaki bu sert kontak özellikle bu. Artık Jüpiter'in balık burcu geçişi ve ay düğümlerinin ikizler ve yayaksından çıkışı anında e, karşılaşmalarını ifade ediyor. Bu karşılaşma e, özellikle Jüpiter'in e, sert etkilerini, zorlayıcı etkilerini e, bizlere gösteriyor olacak. Biliyorsunuz Jüpiter şans, bereket, bolluk. Fırsatlar gezegen olarak kabul ediliyor ancak sert etkilerde, sert enerjilerde gerçekten Jüpiter'in açıları diğer gezegenlerden daha çok etkileyebiliyor bizleri. Çünkü olan olayı abartmak, büyütmek, çoğaltmak gibi faktörler sağlıyor Jüpiter'in bu sert kontakları. Keza bu ay düğümleriyle meydana gelince özellikle hayatımızda artık bir buçuk yıllık döngü içerisinde... Bırakmamız gereken, tamamlamamız gereken konulara dair bir takım ihmallerimiz olduysa Bunlarla çok sert bir şekilde yüzleşeceğimizi gösteriyor bu etkileşim. Ve burada bir şey bırakıp yeni bir şeye başlamamız gerektiğini de gösteren bir etkileşim var. Özellikle değişken burçlarda yani yeni şartlara, yeni koşullara adapte olmamız gerekiyor. Bize sunulan bir takım fırsatlar var, koşullar var. Burada hemen bir noktadan diğer noktaya akış sağlamamız gerekiyor. Ve bunu sağlarken eğer direnç gösteriyorsak bu alanda artık bir takım zorlanmalar yaşayacağız gibi gözüküyor. Şöyle bir bir buçuk yılın muhasebesini yapmanız gerekecek. E, aynı zamanda önümüzdeki bir buçuk yıla da bir e, tohum atıyorsunuz. Bir başlangıç enerjisinde oluyorsunuz. Dolayısıyla tam bir köprü vazifesi görüyor. Burada e, kadarsel olarak e, çok büyük fırsatlar barındıran, konular ve temalar ile karşılaşacağız belki birçoğumuz açısından birden fazla seçenek durumu söz konusu olabilir ve bu birden fazla seçenek arasında kendimizi bocalamış hissedebiliriz bunun yanı sıra evet hayatımızda bir takım şanslar fırsatlar söz konusu olacak ancak tercih yapmak bizim için çok zor olacak yani mevcut durumumuzu korumak isteyeceğiz e, konfor alanımızdan çıkmak istemeyeceğiz ve bu direnç arasında e, bu kadarsel kırılma e, özellikle haftanın başlangıcında çok yoğun bir şekilde hissediliyor. Bilhassa değişken grupların balık başak ikizler ve yay burçlarının ilk derecelerinde gezegen dizilimleri bulunanlar varsa doğrudan zaten bu etkiyi hissediyor olacaklar. Devam ettiğimizde 5 Ocak tarihinde Venüs ve Neptün arasında. Ee, güzel bir açı oluştuğunu görüyoruz. Ee, 60 derecelik güzel bir açı oluşacak. Venüs-Neptün arasında biliyorsunuz e, Venüs retro hareketine devam ediyor oğlak Burcu'nda. Ve Neptün de zaten uzun yıllardır Balık Burcu'nda. Venüs-Neptün etkileşimi özellikle hafta ortasında e, bizi gerçekten mutlu edecek, hayallerimize yaklaştıracak, manevi enerjimizi yükseltecek gelişmelere işaret ediyor. Özellikle aşk hayatımızda hayalini kurduğumuz ilişkiyle karşılaşma ihtimalimiz, geçmişten gelen kişilerin istediğimiz şekilde karşımıza çıkması, parasal anlamda yeni atılımlar, yeni süreçler içerisinde bulunmak ve bunun uzun zamandır aslında hayalini kurmuş olduğumuzu ve hayallerimize bir adım yaklaştığımızı hissettiren gelişmeler yaşanacak. Özellikle haritamızın Oğlak burcu Tem bu gelişmeleri yaşayacağımızı söyleyebilirim. Venüs biliyorsunuz aşk ilişkiler güzellik ve aynı zamanda parasal durumları sembolize ediyor. Ve Neptünle güzel konta bu alandaki bir idealimizi gerçekleştirmek adına destek görebilme ihtimalimizin olduğunu ifade etmekte. Evet hafta sonuna doğru ilerlediğimizde 9 Ocak tarihinde ise Güneş-Venüs kavuşumu var. Venüs artık gerileyerek ve güneşle, Güneş'in ilerlemesi ve Venüs'ün gerilemesiyle beraber yine Oğlak Burcu'nda Güneş-Venüs kavuşumu yaşayacağız arkadaşlar. E tabii hali hazırda Venüs yine retro pozisyonda biliyorsunuz Ocak sonuna kadar e, Venüs bu alanda retro pozisyonda olacak. Güneş Venüs kavuşumu ve öncesinde 5 Ocak tarihinde başlayan Venüs Neptün etkileşimi aslında bu haftanın e, temasının daha çok parasal konularda şanslar, fırsatlar, kaçırılan fırsatların tekrar yerine gelmesi, e, aşkla alakalı gündemlerin çok yoğun olacağını, ilişkilerle alakalı gündemlerin çok yoğun olacağını, bizi mutlu edecek, bizi e, keyiflendirecek ve e, tatmin edecek gelişmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Bir çoğumuz açısından bu hafta yeni aşk, yeni fırsatlar, eski aşkın yeniden alevlenmesi, canlanması, hayallerin gerçekleşmesi, hayallere bir adım yaklaşıldığının e, işaretçisi e, durumlar ile karşılaşma ihtimalini getiriyor. Aynı zamanda burada gerçekten e, her ne kadar oğlak burcunda bulunsa da geleceğimize yönelik bir umut ışığı e, sağlayacak gelişmeler var sanki. Evet bir karamsarlık noktası var ancak oradan da sanki tünelin ucundan bir ışık e, hüzmesi görüyoruz. Böyle bir durum aslında bu hafta Venüs'ün desteğiyle beraber kendisini gösterecek. Venüs Retro ama e, bu alanda hak edişlerimiz varsa, karmalar varsa, olumlu karmalar da varsa bunların geri dönüşleri de olacak. Yani siz doğru bir yolda ilerlediyseniz bu konuda hiç tereddütünüz olmasın e, size güzel fırsatlar geliyor olacak. Venüs Retrosu ile beraber bu hafta itibariyle özellikle bu etkiyi çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Evet çok fazla detaya girmiyorum zaten bu haftanın gündemi çok yoğun değil ancak çok önemli gündemler var ve aynı zamanda Oğlak yeni ayın etkilerinde hafta boyunca hissediyor olacağız. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum o videoyu arkadaşlar. Ocak ayı yorumlarınızı oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Keza 2022 yorumlarını da paylaşmıştım. Eğer dinlemediyseniz oynatma listelerinde hepsi mevcut. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi hemen Koç burcuyla başlıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koç burçları bu hafta jüpiter ve kuzey ay Düğümü karesi ile beraber özellikle e, iletişimle alakalı bir takım kadersel noktalar e, söz konusu olacak gibi çok önemli bir haber alabilirsiniz yurt dışı ile alakalı bir gündeminiz varsa bu konu karşınıza çıkabilir geçmişte kalan bir mesele çözmek adına e, artık bir takım çabalar göstermeniz e, gerekli olabilir. Bir şekilde gündeminiz yoğunlaşacak gibi yakın çevreniz veya kardeşlerinizle alakalı gündemlerle de ilgilenebilirsiniz. Venüs Neptün etkileşimi ve Güneş-Venüs kavuşumu ile beraber özellikle kariyer hayatınız, kariyer hayatınızda geçmişte bıraktığınız konular, kayıplarınızla alakalı bir takım şifalanmalar yaşayacağınızı söyleyebilirim. Güzel iş teklifleri alabilirsiniz, geçmişte size yapılan haksızlıklar varsa bunlar telafi edilebilir, hakkınız olan size sunulabilir sevgili koç burçları. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta Jüpiter ve Ay düğümleri karesine baktığımız zaman özellikle kariyer gelirleriniz ve parasal gündemlerinizle alakalı bir durum tetikleniyor. Ee, burada bir hayalinizi gerçekleştirmek adına kendinizi yetersiz ve değersiz hissettiyseniz e, geçtiğimiz süreçte aslında e, bunu yapmak için gerekli donanıma sahip olduğunuzu sert bir şekilde hatırlatabilir gökyüzü size. E, bir buçuk yıldır ertelediğiniz bir konu varsa şayet. Bunun yanı sıra Venüs Neptün etkileşimi ve Güneş-Venus kavuşumu var bu hafta itibarında. Bariyle. Bu da Oğlak Burcu'nda ve Balık Burcu'nda gerçekleşecek. Özellikle çok güzel fikirler aklınıza gelebilir, ilham ve yaratıcılığın geleceği. Kendinizi biraz daha spiritüel konulara, ruhsal konulara, manevi konulara yönelteceğiniz. Bu anlamda bir seyahat fırsatı, bir gezi fırsatı, aynı zamanda yeni tanışmalar, yeni eğitimler, yeni görüşmeler yapabileceğiniz olanaklar var. Keyifli, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum sizlere. Abone olarak destek olursanız çok sevinirim, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta itibariyle Jüpiter'in burcunuzdaki e, ay düğümleriyle sert bir konta alacak artık son demlerinizi yaşıyorsunuz e, biraz rahat bir nefes almaya başlayacaksınız burada bilhassa e, 2021'in Mayıs Temmuz aralığında yaşadığımız döngüye benzer bir döngü hakimiyet gösterecek Kariyer hayatınız, geleceğiniz, otorite figürleri, geleceğinizle alakalı önemli bir karar almak, ikili ilişkilerinizdeki netleşmeler namına ee, bir takım gündemler artık açığa çıkıyor sanki. Bir buçuk yıldır kendinizi keşfettiniz zorlu dönem işlerden geçtiniz. Ancak kendinizi ihmal ettiğiniz konular varsa, ilişkiyi rayına koymak, ilişkiye bir yön vermek adına ihmal ettiğiniz konular varsa yine e, bu alanlarda artık... Yapılması gerekenler için harekete geçmeniz gerekecek gibi. E, bu hafta itibariyle aynı zamanda Venüs-Neptün üçgeni ve Güneş-Venüs kavuşumu var. Oğlak-Burcu temalarının yani 8. ev temalarının ön plana çıktığını görüyoruz. E, ortaklaşa meseleler, para girişleri, para çıkışları ekstra alacağınız destekler, kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler söz konusu olacak gibi özellikle parasal anlamda e, ciddi kazançlar sağlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba yengeç burçları. Bu hafta Jüpiter'in ay düğümleriyle kare görünümü. Özellikle sağlık problemleriniz varsa bu durumu tetikleyebilir gözüküyor. Aynı zamanda inzivaya çekilmek isteyeceksiniz. Şöyle bir buçuk yılın e, muhasebesini yapacaksınız gibi gözüküyor. Burada e, Jüpiter'in 9. evinizde bulunması ve 12.6 aksını değerlendirecek olursak hayat felsefeniz, e, inandığınız değerler, inançlarınızla alakalı 1.5 yıldır hangi değişimleri ve dönüşümleri yaşıyorsunuz? Bunlarla ilgili gelişmeler söz konusu olacak. Bu hafta aynı zamanda Venüs'ün Neptün'le güzel bir açısı ve e, Güneş'in Venüs'le kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda sizin 7. evinizde. İkili ilişkiler, evlilik hayatınız, ortaklıklarınız ve partnerinizle alakalı sevindirici gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Sevgili Yengeç Burçları keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta olsun. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta Jüpiter'in ay düğümleriyle sert kontağına bakacak olursak özellikle 11. ev, 5. ev bunun yanı sıra 8. ev alanlarında bir e, 1,5 yılı hatırlatacak gelişmeler söz konusu gibi özellikle Mayıs ve Temmuz aralığındaki e, yaşamış olduğunuz süreçleri gözden geçirebilirsiniz. Burada e, parasal riskler, yatırımlar bu alanlarda e, fazlaca iddialı çıkışlar yaptıysanız, aşk hayatınızla alakalı riskler aldıysanız, e, bunun yanı sıra büyük paralar harcadıysanız veya büyük yatırımlar yaptıysanız bunlarla alakalı, Samimiyetiniz sorgulanacak olabilir. Veyahut e, ne derece risk aldığınız, ne derece emek verdiğiniz yine sorgulanacak olabilir. Sevgili aslan burçları, arkadaşlıklarınızla alakalı da e, bir takım farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda Venüs, Neptün ve Güneş, Venüs etkileşimi var Oğlak Burcu'nda sizin altıncı evinizde. Bu da demek oluyor ki kendinizi iyi hissedeceksiniz, günlük işlerinizi keyifle yapacaksınız ve iş görüşmeleriniz, anlaşmalarınız varsa bu alanda şans elde edeceksiniz. Ve sağlıkla alakalı da keyifli süreçler söz konusu olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları bu hafta Jüpiter ve ay düğümleri arasındaki sert kontak sizi de etkiliyor. Zaten bir buçuk yıl boyunca özellikle hayatınızdaki kritik alanlarda bu etkileşimi yaşadınız. Şimdi ise Jüpiter 7. evinize geçiyor. Tam karşınızda 4 ve 10. evdeki ay düğümleriyle de son kez bir dans gerçekleştirecekler, dans edecekler. Burada bir buçuk yıldır yaşadığınız döngüler, özellikle ev, aile, yuva, yakınlarınız, taşınmalar, aile büyükleri, aile içerisindeki değişimler sizi ciddi anlamda zorlamış olabilir. Burada Jüpiter'in 7. elinize geçmesiyle beraber özellikle evli olan başak burçları için ee, oldukça kritik süreçler söz konusu. Burada ilişkinin samimiyetiyle alakalı bir takım sorgulamalar yaşanabilir. Bir buçuk yıldır eğer bunu değerlendirmekte geciktiyseniz veya ertelediyseniz bunlarla yüzleşebilirsiniz. Ee, bunun yanı sıra ortaklı girişimlerle alakalı da ani gelişmeler söz konusu olabilir gözüküyor. İlerlediğimizde Venüs'ün Neptün'le ve Güneş'in Venüs'le etkileşimi var. Oğlak Burcu'nda bu hafta itibariyle 5. evinizde sizin. E, aşk hayatınızla alakalı çok keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle gerçekten ciddi bir birlikteliğe adım atacağınız, hayalimdeki insan diyeceğiniz kişilerle karşılaşma ihtimaliniz var. E, çok güzel paylaşımlar, çok keyifli, eğlenceli zamanlar geçirebileceğiniz, kendinizi genel itibariyle iyi hissedeceğiniz bir hafta olacak. Hayatınızdaki bu diğer kritik meseleleri çözerseniz. Keyifli, huzurlu bir hafta diliyorum. Sizlere abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta Jüpiter'in ay düğümleri sert bir kontağı olacak özellikle bir buçuk yıllık döngüyü bize hatırlatan ve geçtiğimiz senenin Mayıs ve Temmuz aralığında bir benzerini yaşamış olduğumuz etkileşimden bahsediyoruz. Kuzey ve e, güney ay düğümleri tabii bir derecede olduğu için değişkenlik gösterecektir. Ancak yine de ikizler ve yay hattında sizin 3. ve 9. evinizde bulunmakta. E, burada özellikle 9. E, ev konularında ve Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber 6. E, ev konularında yani iş seyahatleri, işle alakalı gündemler, e, yeni anlaşmalar, yeni eğitimler, yeni teklifler, görüşmeler namına. Bir buçuk yıldır e, neleri değiştiremediniz, hangi konuları ihmal ettiniz, bunlarla yüzleşebilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda Venüs'ün Neptün'le e, ve Güneş'in Venüs'le güzel etkileşimleri olacak oğlak burcunda sizin dördüncü evinizde. Bu da demek oluyor ki aile hayatınızla alakalı keyifli gelişmeler olabilir, evinize misafirler gelebilir, e, hoş aile toplantıları olabilir, ev almak, ev satmak, evle alakalı tadilat yapmak gibi gündemlerde yine söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta Jüpiter'in ay düğümleriyle sert konta etkisi altında hafta başlangıcını yapıyoruz. Ay düğümleri tabii artık yavaş yavaş sizin burcunuzla yaklaştı ancak yine de son olarak değişken burçlardaki etkisini gösterecek bu hafta ve sizin haritanızda baktığım zaman ikinci ve sekizinci ev akslarını tutmuştu bir buçuk yıl boyunca. Ve Jüpiter şimdi balık burcuna sizin beşinci evinize geçiyor. Özellikle parasal anlamdaki riskler, parasal anlamdaki şanslar, belki aşk hayatınızla alakalı almış olduğunuz riskler alanında... Bir kırılma var. Yani burada çok cesur davrandıysanız, çok hoyrat davrandıysanız bununla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Karşınıza çok güzel bir şans ve fırsat çıkabilir ancak yeterli bütçeye sahip olamayabilirsiniz gibi. Gündemler söz konusu. Hafta ortasında Venüs Neptün ve Güneş Venüs arasında güzel keyifli etkileşimler olacak. Burada Oğlak Burcu temalarının, 3. ev temalarının aktif olduğunu görüyoruz. Bu daha güzel haberler alacağınız... Güzel anlaşmalara imza atabileceğiniz, belki kısa mesafeli seyahatlere çıkacağınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizle keyifli zamanlar paylaşacağınız bir duruma işaret ediyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Jüpiter ve ay düğümleri arasındaki sert kontaktan etkilenecek olanlardan birisi de sizsiniz. Geçtiğimiz bir buçuk sene boyunca ilişkiler, ilişkilerdeki beklentiniz, ben kimim ve ne istiyorum gibi soruların cevabını bulmaya çalıştınız. Eğer bu süreçte işte belli farkındalıklara ulaşmadığınız belli konularda çabalar sarf etmediyseniz işte bu Jüpiter ay düğümleri temasıyla beraber konu biraz yüzeye çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle evli olan yay burçlarının evlilik hayatında belli bir problem var ve çözüme kavuşturulmadıysa, ertelendiyse bunları artık çözmek zorunda kalacağınız bir gündeminiz var. Özellikle 2021'in Mayıs ve Temmuz aralığında yaşamış olduğunuz konulara benzer bir Durum tezahür edebilir. E, bu hafta yanı sıra Venüs Neptün ve Güneş Venüs arasında güzel bir kontak var. E, parasal konularla alakalı keyifli gelişmeler yaşanabilir. E, güzel paralar kazanabilirsiniz. Hatta keyifli harcamalar da yapabilirsiniz. Zevkiniz için, giyim kuşamınız için, sizi mutlu edecek harcamalar da yapabilirsiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Bu hafta Jüpiter'in ay düğümleriyle sert bir konta olacak. Burada özellikle sağlıkla alakalı konular, bunun yanı sıra gizli meseleler, sizden saklananlar, şüphelendikleriniz, bilinçaltınız, uykularınız ve rüyalarınızla alakalı gündemler söz konusu. Bir takım konular ortaya çıkabilir. Bir buçuk yıldır aslında kadersel bir süreç yaşıyorsunuz. Günlük hayatınıza adapte olmakta zorlanıyorsunuz bir tarafta. Sürekli olarak bilinçaltınızın oyunlarıyla meşgul olmaktasınız. Bu durum sizi zorluyor olabilir. Burada e, sağlık adına, şifa adına yapılması gerekenleri şayet yapmadıysanız, Jüpiter e, ay düğümleri temasıyla beraber sizi zorlayacak bu hafta itibariyle. Özellikle 2021'in Mayıs-Temmuz aralığına şöyle bir göz atmanızı tavsiye edeceğim. Bu hafta aynı zamanda Venüs, Neptune ve Güneş-Venüs arasında güzel kontaklar var oğlak burcunda sizin Yani kendinizi de aslında bir taraftan iyi hissediyorsunuz ee, belki kişisel bakımınıza zaman ayırıyorsunuz belki insanlar tarafından daha çok dikkat çekiyorsunuz kendinizi daha güzel daha çekici hissediyorsunuz ee, güzel bir hafta diliyorum sizlere abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın merhaba sevgili kova burçları bu hafta jüpiter ve ay düğümleri arasında sert bir kontak meydana gelecek jüpiter e, balık burcuna henüz geçmişken Özellikle on birinci, beşinci ev ve ikinci e, ev evalarınızda evet, ev etkili demek ki daha çok parasal konular gündemde, aşk hayatınız gündemde e, bu konularla ilintili olarak geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca göz ardı etmiş olduğunuz konular varsa e, bunlar ile yüzleşebilirsiniz. E, burada özellikle Mayıs ve Temmuz aralığında yaşamış olduğumuz gündeme benzer enerjiler hakim olacak gibi o dönemlere de şöyle bir dönüp bakabilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda Venüs Neptün ve Güneş Venüs etkileşimleri var. Oğlak Burcu'nda 12. evinizde. E, çok güzel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki kayıplarınızı telafi edecek fırsatlar karşınıza çıkabilir. Eski aşklar, eski dostlar, e, eski güzel günleri yad edeceğiniz ortamlar, sizden hoşlananlar, bir takım güzel gerçeklerin açığa çıkması gibi gündemler de söz konusu. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir hafta olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber ay düğümlerinde son bir e, vals meydana geliyor. E, burada sizde geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ciddi anlamda zorlandığınız Ev, yuva, aile, kariyer hayatınızla alakalı. Şimdi ise e, artık şanslı bir sürece giriyorsunuz ama bu hafta e, köprüden önce son çıkış bir buçuk yılı şöyle gözünüzün önünden geçirecek e, bir değerlendirme yapmanızı sağlayacak etkileşimler var. Özellikle ev yuva, kariyer, geçmiş gelecek, ebeveynler, aile hayatınızla alakalı ihmal ettiğiniz, rahat davrandığınız konular varsa buraları şifalandırmanız gerekiyor. Özellikle Mayıs ve Temmuz aralığında yaşamış olduğunuz gündemlere benzer etkiler söz konusu olabilir. Bu hafta aynı zamanda Güneş, Venüs, Venüs, Neptün etkileşimleri var Oğlak Burcu'nda 11. evinizde kalabalıklarda mutlu olabilirsiniz güzel sosyal etkinliklere katılabilirsiniz dostlarınızla arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz kariyer gelirlerinizde artış olabilir hayalleriniz umutlarınız adına güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili balık burçlarım keyifli huzurlu sağlıklı bir hafta diliyorum umarım mutlu olursunuz bu hafta size böyle bir şey çıktı ekstradan abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Zil tuşuna basarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusalsörüleceği hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu haftalar, hoşçakalın.